Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan Ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Hızlıca bu hafta ne yapmışız ondan bahsedelim arkadaşlar. Şu anda portföyümüzün durumu 7593 lira. Geçen haftaya göre %4'lük bir karımız söz konusu. Toplam başlangıç sermayemize göre de %43'lük bir kar söz konusu. Önce banka hesabımızda pörtefey durumumuzu inceleyelim. Elimizde smart güneş enerjileri, imaj makine, borsan Yatırım holding bulunmakta. Smart güneş enerjileri daha önceki videolarda da hatırlarsınız. Sadece karı bırakıp ana parayı çektiğimiz bir durum oluştu bunda. 334 lotumuz vardı, 300 lotunu sattık. Şu anda karla ilerliyorum. Borsan yatırım geçen hafta almıştık. Herhangi bir lot ekleme çıkarma işlemi yapmadım. Olduğu gibi duruyor. Limaj makinenin de halk arzına katıldık. İlk tavanını da yaptı. Hisse hareketlerine bakalım. Ayın birinden itibaren baksak yeterli herhalde. Elimizde 9 piste senedi vardı. Stop olmuştu. 3.82'den maliyetlenmiştik. Bu kısımda şans yüzümüze güldü. Fiyat tekrar alım maliyetimin üzerine çıktı. 383'ten de sattım. Stop oldu. Daha fiyatı artacak edecek falan diye düşünmüyorum. Yeni alım fırsatları oluşturacaktır. O zaman duruma göre hareket ederim. Stop olduktan sonra 374 fiyatından sonra yükselmesiyle daha da gidecek uçacak gibi herhangi bir alım fırsatı vermeden böyle şeyler düşünmüyorum. Bu kırmızı mumun üst noktasını aşacak bir fiyat hareketi yani 396'yı aşacak bir gün kapanışıyla tekrar alım için uygun olur diye düşünüyorum. Birleşik Metal halk arzına katılmıştık geçen hafta. Tavan bozmasıyla birlikte bundan da %10'un üzerinde bir kar elde ederek işlemi kapattık. Bursan yatırım halen elimizde bir değişiklik yok. Satma işlemlerimiz bu kadar. Hesap ekstresine bakalım. Herhangi bir para ekleme çıkarma işlemi yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Hisse iptal ücretleri, komisyonları bu kısımda görmektesiniz. Ne tür emirler vermişiz bu ay? Son 30 gün. Onları da bu şekilde ekrana getirmiş olalım. Bir de Excel'imize bakalım. Excel'imizde durum ne? Excel'imizde de grafik olarak portföy değeri, dağılımlarımız bu şekilde, kar zarar durumumuz bu şekilde görülüyor. Ne kadar imaj makine %10 tavanda vursa, alım için ödediğim komisyonlarla birlikte %9.71 gibi bir rakam. Başlangıca göre %43.27, geçen haftaya göre de %4.22 kar Arkadaşlar bu videoda söylemek istediğim birkaç şey var. Yapılan, açıklanan verilere göre asgari ücret açlık sınırının altında bir rakama gelmiş. Yani her yerde bunun haberlerini görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Şimdi bu borsa hesabında küçük bir sermaye olarak görünen 5000 lirayla haftalık 200 lira kazanmanın peşindeyiz. Şimdi durum böyle olunca da ayda 800 lira ediyor. Bir asgari ücretinin maaşının neredeyse %20'si. Bırakın bu %20'yi hadi tasarruf etse bu tasarrufu yatırımla değil gelecek ayki eleki ki asgari ücretle geçirmenin hakikaten imkansız olduğu günümüz şartlarında ülkenin de neredeyse yarısı asgari ücret civarında para kazanıyor. Bu para artırmak kazanmak kısmı hakikaten toplumun belli bir kesimi için neredeyse imkansız bir hal almak. Bu videolar öyle ya da bu şekilde çok küçük bir rakamla yatırıma başlanırsa ki temennim çok güzel miktarlara bu rakam ulaşır da insanlara bir nebze olsun borsanın bir para kazanma aracı olduğunu gösterebilirim. Bu kanaldaki, bu videodaki hiçbir paylaşım yatırım danışmanlığı türünden, yatırım tavsiyesi türünden değerlendirilecek paylaşımlar değil. Bunlar sadece benim düşüncelerim. Bunu da belirteyim. Gidip de... Çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını biriktirdiğiniz, artırdığınız 3-5 kuruşu sağda solda duyduğunuz, gördüğünüz, başkalarının fikirleriyle, düşünceleriyle hareket etmemeniz için. Bir kere borsada benim görüşüm, para kazanmak istiyorsanız kendinize bir strateji belirlemeniz zorunlu. Bu strateji belirlerken de öncelikli olarak kendinizi tanımanız gerekiyor. Yine bu kısımda kendimden örnek vereyim. Ben hiçbir zaman borsada uzun süreli yatırımcı olamadım. Kendimi biliyorum. Borsanın hisse senedinden örnek verelim. Uzun süreli yatırım demek arkadaşlar yani hakikaten uzun sürecek. Yani bir aylık, iki aylık, beş aylık mesele değil bu. Emekliliğini planlayacaksın. Ona göre yatırım yapacaksın demek. Benim anladığım şekil bu. Yani borsanın hisse senedinin fiyatını 30 lirada toplamaya başladın. 70 liraya da çıktığında aldın. Daha sonra 40 liraya düştüğünde yine aldın. 600 liraya çıktığında yine aldın. 200 liraya düştüğünde yine aldın. Yani bu şekilde. Bu zikzakları, düşüşleri, çıkışlar güzel. Para kazanıyorsun da düşüşleri bu kadar zararı ben kabul edemiyorum. trendden döneceği yeri görüyorum. Ve buradan trend döndükten sonra da eldekini full sat. Ondan sonra tekrar trend dönünce al. Bu kısım zaten benim şu anda yaptığım olay oluyor. Yani bu kısa vadeli bir yatırım aracı olarak bakmak oluyor. Yani yakın tarihten Türk Telekom örneğini vereyim. Türk Telekom'u 10.30'dan aldım. 12.30'dan sattım. Yani %20'ye yakın bir kar. Ha ben sattıktan sonra aya gitmiş, %10 vurmuş, 13.5'lara çıkmış. Bu kısım beni alakadar etmiyor. Temettüye kadar yine bir yukarıya hareket olurdu olmazdı. Temettüyü daha saydık falan. Böyle şeyler hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü temettü bakış açım belli. Ben pek Temettüye göre işlem yapan bir insan değilim. Zaten uzun süreli yatırımcı değilim. Hisse senedini elimde yıllarca tutmuyorum. İşte en fazla da bu kanalda tutuyoruz. Hisse senetlerini elimizde. Aldığım hisseyi bir iki hafta tutmuş oluyorum. Ha Bilmeyenler için ilk defa burada bu videoyla kanala gelenler için Kendimden biraz bahsedeyim. Aşağı yukarı 5 yıldır sadece geçimini borsadan sağlayan bir inşaat mühendisiyim. Borsa benim işim. Mesleğim değil, inşaat mühendisiyim. Ama amaç para kazanmaksa borsa benim açımdan para kazanılacak bir ortam. Burada önemli olan bir strateji belirleyip o stratejiye sadık kalıp bunun örneğini de yine Dokup'tan verelim. Doğusan boru hissesini almıştık Dokup. Ne dedik? Hisseyi aldığımızda 3.74'ün altında bir gün kapanışında stop dedim. 74'ün altında gün kapanış geldi. Yine baktığımda bir iki gün içerisinde çıkmaya elverişli gördüm. Maliyete yakın bir yerde de çıktım. Hisse senede stop oldu. Ama ben stop olduktan sonra bile fiyatı 3.94'ü gördü. Bu kısım beni hiç alakadar etmiyor. Niye etmiyor? Stop olduk mu olduk. Maliyete yakın bir yerde de çıkabildim mi? Çıkabildim hissedi. Tamam. Ha işler ters gidip de ben stop olduktan sonra direkt aşağıya. 3.5 seviyelerine de gidebilirdi. Burada şans yüzümüze güldü işte. Şimdi yeni bir fırsat kovalıyorum. Kovaladığım fırsatta 13 Nisan'daki en yüksek seviyenin üzerinde bir gün kapanışı. 3.96 bunun üzerinde bir gün kapanışı gelirse yine değerlendirme yapacağım. Teknik analiz sürekli değişiyor. Mumların hareketlerine göre bugün baktığınızda düşündüğünüz şeyle yarın baktığınızda düşündüğünüz şey aynı olmuyor arkadaşlar. Bazen bakıyorum hani bir hisseye biri düşecek dediğinde sanıyorlar ki o hisse hep düşecek ya da bir hisseye biri yükselecek dedi miydi? İnsanlar diyor ki aya gidecek uzaya gidecek. Bu şekilde düşünmeyin. Yani mum hareketlerine göre tamamen olay değişir. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala İlgi her geçen gün artıyor. Çok sağ olun. Borsaya gönül vermiş. Tüm borsa yatırımcılarına bol kazançlar diliyorum. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.